Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar, karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, püskevitler, birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor, anne bana niye almıyorsunuz diyor, bizde niye yok?